Merhaba. Gençler geldiniz kanalıma. Bugün de İbrahim var. İbrahim'in saçlarını keseceğiz. Ama öyle fade kesimli, skin fade'ler falan drop fade'ler değil. Böyle klasik. Yanlar iki. Böyle dikleri ikiyle alacağız. Üstleri de böyle üçyle alacağız. Şuraları da üçyle alıp üstü daha makasla toparlayıp bırakacağız. Yani bugünkü tıraşımız böyle biraz klasik bir model. Öyle çok fazla... Şekile ve şüpüne girmeyeceğiz. Ayrıca sakalları ne yapacağız oğlum? Hepsini bir mi? Sakalları da biriyle alacakmışız gençler. Evet. Şimdi ikiyle alacağız ya. İlk önce şunu takıyoruz. Böyle. Ondan sonra şunu çengeli böyle çeyrek aşağı indirelim. Şöyle bir yanları alalım. Şu dipleri. çok fazla yukarı çıkmadan şu noktadan makinenin bu köşesinde kullanmayı unutmayın. Şöyle aşağı doğru buraları bura alırken buradan böyle köşeden böyle bir şekil vererek burayı kısaltıyoruz. Makineye hafif yatay tutuyorum. Şöyle çaprazlamasını tutuyorum. Fark edersiniz ki zaten. Şurada böyle bir ince bir üçgenlik oluşturabilelim diye. Düz gelmesin kafa diye. Bu arada beni takip ederseniz, kanalıma abone olursanız çok müteşekkir olurum efendim. Şaka şaka. Gerçekten gençler valla bak burada bir emek var. Elimizden geldiği kadar sizlere de yardımcı oluyoruz. Genç kardeşlerim var, çıraklar var mesela onlar da meslek öğreniyor. Elimden geldiği kadar. Beni izleyip öğrenenler de oluyormuş zaten içimizde. Allah razı olsun. Bir şeyler öğretebiliyorsam herkese. E bunun karşılığında da ben sizden pek fazla bir şey istemiyorum gençler. Bir kanalıma abone olun. Ayrıca Instagram'dan da beni takip edin. Halim.altankingav adıyla ile. Ayrıca işte şahsi iş hesabım olan Salon Halim Kingav Official ve TikTok Halim Altankingav 1925 olarak da takip edebilirsiniz. Şimdi gençler ne yaptık? Az önce onu aldık. Şimdi iki numarayı takıyoruz. Çengeli aşağıya indirin. Şuraya kadar böyle hafif bir kart çıkacağız. Şuraya kadar çıkıyor bu. Evet. Güzel takip edin. Zaten bunu alırken şu alttaki izlerde kayboluyor görüyorsunuzdur. Çok fazla yukarı çıkmadan şöyle olduğu noktadan böyle bilince bu devre yukarı kadar çıkıyoruz. Yine buralara geldik. Bakın çaprazlamasına giriyorum saça. Düz olarak girmiyorum. Ondan sonra ne yapıyoruz? Buraya geliyoruz. Buradan da şöyle bir hafif buradan girelim. Çünkü neden? Bu kardeşinizin zaten kafa yapısı burası. Hafif bombeli. Burayı böyle çok yukarı çıkarsak bu iyice patlak verir. O yüzden böyle biraz daha üçgen şeklinde girdiğiniz zaman daha tatlı bir görüntü sağlamış oluruz saçta. Ben sizin için böyle yavaş yavaş kesiyorum. Siz de güzelce öğrenebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi zaten alttaki izler de kayboluyor böyle yaptığınız zaman. Makineyi atıp böyle yukarı doğru kaldırarak aldığınız zaman buralardaki izler de kayboluyor. Peki şimdi ne yapacağız gençler? Şimdi bu iki numarayı komple çıkartıyoruz. Tekrar. Üzerine yine az önceki gibi 1.75'i takacağız. Bunu takıyoruz. Ve çengeli tamamen kapatıp şu ufak tefek izler var ya onları kaybedeceğiz. Bak şuralar kimler? Makinenin ucuyla böyle böyle yaparak hafif kaldırarak şuradaki izleri Tam anlamıyla kaydediyoruz ve hatları kat vermiş oluyoruz saça. Gördüğünüz gibi gençler gördünüz mü? Bizim İbo'nun saç derisiyle saçları da çok ince telli. Yani hatayı direkt böyle kabul ettirebilir yani. Direkt gösterir bütün yanlışları. Bu tarz saçlarda kesimlere dikkat etmelisiniz. Ürgün. Şimdi inceyi alalım. Şimdi buraları şöyle bir güzelce çizelim. Şuradan da burayı böyle estetikleştirelim. Çok açmıyorum. Yok çok açmayacağım ben hafiften. İyi değil mi? Hı. Fazla açmadım çünkü ben gençler bu taraf tamamdır Ondan sonra bu tarafa kulak arkalarını fazla açmıyoruz. zaten buraları boş daha da fazla açtığınız zaman çok büyük sıkıntı çıkıyor bize o yüzden böyle tatlı. tamam buralarda bitti Şimdi gençler gelelim enseyi notral yapmaya. Makineyi aldık. Hı. Yarıma da çekiyoruz. Şöyle burada bir üçgen oluşturalım mı? Oluşturduk. Ondan sonra da bu yaramı takıp şunu şöyle taktığımız zaman ondan sonra buradan şurayı böyle hafiften giyerek böyle tatlı tatlı çok fazla yukarı çıkmadan ondan sonra çengeli tamamen indirip. Yukarı doğru böyle kavis vererek vere. hafiften çıkın. Hem o alttaki izi de kaybetmiş oluyorsunuz. Ondan sonra da şuraları şöyle aldığınız zaman Evet, ense bitmiş oluyor. Sonra da şuraları şöyle bir sıfırlayalım. Çok basit bir işlem. Çok fazla uğraşmaya da gerek yok. Tabii herkes siz bunu bilmiyorsanız biraz sizin için zor olabilir. İz bırakabilme ihtimaliniz çok yüksek olur. Çünkü. Evet gençler gördüğünüz gibi bu yanları bir yetişe alıp katı çıktık. Ondan sonra da iki buçukla bir üstüne kat çıkarttık. Ondan sonra da izleri kaybedeceğiz. Şimdi ne yapacağız? En dipten girip bak şu bölgelerden girip şurada hafif ufak tefek izler var ya onları kaybetmemeniz lazım. Şuraları böyle alarak o izleri de yok ederek yukarıda hafiften böyle katlı bir şekilde çıkarak işinizi düzgünleştireyim bakın. Şuradan böyle çıkan fazlalıkları görürsünüz zaten. Böyle vurduğunuz zaman tarağı şuradan çıkıyor hepsi. Gelişi böyle olacak. Ondan sonra bakın gene alttan buradan alarak Fazlalıkları da alarak alar, yukarı doğru hafif kaviste vererek böyle çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi mesela ne var şurada? Bak burada çıkmış mesela. Bunları kaçırmayacaksınız. Dikkat edeceksiniz. Çünkü onlar saçta iz gibi göz, iz gösterebilir size. Sonra yine alttan buralardan alarak yukarı doğru Ve ben fark ediyorsanız saçı kuru kesiyorum. Islatmıyorum çünkü İbona saçları ıslaklığı pek fazla kabul etmiyor. Çok yapışıyor saçları. O yüzden kuru kesmek her zaman daha iyi. Bu tip saçlarda. Yine böyle buradan altlardan alarak yukarı doğru böyle yavaş yavaş yavaş yavaş. Şöyle alarak böyle çıkabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Mesela burada fazlalıklar nerede var? Buralarda var. Bunları kaçırmayacaksınız gözünüzden. O ufacık bir tane tel saçta ize sebebiyet verebilir. Buradan böyle yukarı doğru katı vere, vere bu katı da makasla veriyoruz. Çünkü neden? İbonun saçlarına çok yukarı kadar çıkmadığımız için sadece böyle dipten. Şimdi gelelim buralara. Buraları da kaçırmamamız lazım gözden. Mesela artık burada saç geriye doğru geliyor. Geriye doğru geldiği için tarağın yönünü de şöyle yapmanız lazım. Yönünü değiştirmek zorundasınız. Eğer ki düz girerseniz mesela şöyle girerseniz bu pek fazla almaz. O yüzden çaprazlamasına yukarı doğru köşeli köşeli gideceksiniz. Bakın böyle girdiğiniz zaman kayboluyor zaten. Ondan sonra nerede ne var mesela? Şöyle ufaktan bir kontrol etmek amaçlı bir geçin oradan. Böyle kaybedeceksiniz. Bu senin işlem nasıl gidiyor? Yoğun mu? Yoğun mu? İnşaatın ne kadarına başladınız Yüzde beşi mi? Biz ana proje temeldeyiz. De ana tamam. Diğer proje de satış ofisi. Tamam. O da yüzde mi? Yüzde seksen. Oo iyi, güzel. Şu anda açık mobilizasyon gösterimiz oldu. Ne işi var? Mobilizasyon. Ha mobilizasyon. Aynen. Sen dün geç çıktın galiba. Dün evet, dün geç çıktım. Normalde sen yedi buçukta mı çıkıyorsun zaten? Abi hiç fayda olmuyor. Valla mı? Altı var. Altı. Sen bugün yedi buçukta çıkmışsın oğlum. 3-3 kaşığı Oooo Senin işin Hı -hı. uzun Senin işin zor Yapacak bir şey yok gülüm ne yapacaksın evet. Elden bir şey gelmiyor Bom iyi mi böyle yanlar İyi abi güzel Evet gençler <gülüyor> Yanları böyle aldık Üstler hafif toparlayayım mı? Hı hı. çok fazla kısaltmadım aynen önlere de çok dokunmadan dokunmayayım önlerine? önlerle? biraz da. çok fazla değil aynen evet gençler önlere geliyoruz şimdi bu kadar alayım mı? olur Sen bulmadık kaçta kapattın Yani belli olmuyor gibi ya. Müşterinin durumuna bağlı böyle şey yapamıyorum ben. Belli olmuyor yani. Şu köşelerini fazla almıyorum ha. Oralara bırakıyorum sen. görüyorsunuz değil mi Makas aldım ne kadar aldım fazla almıyorum <gülüyor> bu arkaları biraz daha uzun tutuyoruz <gülüyor> <gülüyor> leblebi, leblebi koydum tasar diye Ley, leh Ley. tehi tehi hoppa Evet gençler gelelim buraya. Buradan da böyle aldığınız zaman şöyle yavaş yavaş Aha iyi bu mesaj geldi. Telefon aktif kullanıyorum abi çok ya. Hı? Telefon çok aktif ee, Normal. Her gün içinde. Hiç susmuyor değil mi? Hiç. Ee, normal gibi. Evet gençler kısaltma işlemi başarıyla tamamlanmıştır. Böyle sağ bir kesimle çok fazla da bir şey yapmadan böyle tatlı bir kesim yaptı. Yanları ikiyle ile Camyanlar tamam, da yapıyoruz. Yanları biraz daha mı çıksak? Evet. Sen biliyorsun gülüm. Ne diyorsun? Çıkayım biraz daha yoksa kalsın mı? Çok fazla daha yukarı ya. Çıkayım mı? Hmm. Evet gençler. Birazcık daha yukarı çıkacakmışız. Evet. O zaman makasla çıkayım mı? Aynen ay, makas. Makine hiç çıkmayacak. Bir tık gelelim yani. bu arkaları fazla çıkmayacağım ama. tamam arkaları zaten farklı ayarladık kiüz çıkmadım Çünkü tamam. bu sefer çok yukarı çıkarsam bendik durur. Evet gençler gördüğünüz gibi. İbrahim bir atak yaptı. Biraz daha yukarı doğru çıkartmak istedi saçın O yüzden böyle biraz daha kısaltıyoruz gençler. Ve bince yukarı kadar daha çıkıyoruz. lafı tatlı bir şekilde. İyi çok mi günüm? Oldu mu? Valla çok iyi. Tamam. İbam sakalları ne yapacağız oğlum? Bu makinede bir abi. Hepsi Şimdi sakalları birle alacağız. Açılmıyor çocuğum. Ne yapıyorsun? Tamam. Şöyle. Bir numarayı taktık. Evet. Bir numara. Car cur cur hepsine gireceğiz Şimdi. Ayıkları da alayım mı? Bakın ya. sanki çok kısalttık gibi oldu ya. Biz normalde bu kadar bir numara kısaltmıyorduk seni sakalları. Aynen. Değil mi? Hı -hı. Bu sefer böyle bir değişiklik yaptık galiba. Sıkıldın mı lan sakallardan? Yok Sıkılmadım da. Ne? Başta bir düşüncelerim var. O yüzden bir istedim. Bak sakal mı uzatacaksın baştan? Hı hı. Neden böyle bir şey yaptık? <gülüyor> Dedim ya diyetteyim diye şey, değişim olursa yüzümü görmek için sakallan görünemem. He onda amaç farklı. <gülüyor> Oğlum bu diyet psikolojisinde normalde kadınlar girer. Sen de mi girdin lan? He <gülüyor> ciddi alıyorum bunu. Harbi mi? Hmm. Abi. İbo benim hiç öyle dertlerim yok oğlum ya. Ay. Hani kilo olsa da ben de hiç öyle dert. Verirsen verin, vermezsen vermem. Ama geçerim yani Hiç Çımrında bile olmaz yani. Oğlum insanın psikolojisi buzdur lan öyle bir şey yapınca. Ya benimki öyle değil de. hayatım güzel çoktan çoktan spormuş. Kendi bismiye çalıştım. Spora başladın mı ki? Nere? Karara mı? Ne kadar Karara'nın seneli? 5000. 8. Oğlum, anasınıza deyin. Madem Karara'ya yazılacan, yani senin burada Halim abim var diye arasan, sorsan, abi hani senin orada tanıdığın var mı? Biri var mı diye de bir sorsaydın, hani biz o 8'i düşürdük tanıdıklar vardı. Ne aldi? Benim tanıdığım vardı, hiçbir şey yaramaz. İşte işte senin tanıdığın farklı, benim tanıdığım farklı oğlum. Yani... Seninkiyle benimki bir değil. Biz içeriden... ...yönediğimizi tanıyoruz. Gülümeyeyim mi böyle? Abi sen folder'ın kenarını... ...yanakları... Çizeceğiz. Aynen. Sıfırla. Bir de bıyıkların... Tamam şey... Favoreri ince, ince mi geleyim? Bilmiyorum ikisi de aynı. Kimin masisler? Dur biz ilk önce şuraları bir çizelim de olur. Bak bakayım. Hadi. Buralarına fazla girmedim. Yok yok oraya. Değil, ama orada çok hep foliye inceltiriz ya. Üstten incel. Ha yani. üstten inceltirim onu. O sıkıntı değil. Hı hı, i̇yi iyi. Bu İyi ya. Orası çok şey, koyu biraz rengi. Her ha, şey, yani? yapayım. Hı. Şey yapayım, şuradaki izleri kaybedeyim mi? Aynen. Tamam. İyi mi gülüm? İyi abi. Yarını da yapacağım, yapacağım. mı? Yapacağım tabii, yok. Orayı burayı bırakacağım oğlum. Sadece oraya yapıyorum. Burayı niye yapayım ya? Buraya gerek var mı? İyi mi Bu İyi abi. Bıyıkları da Aynen. Ne yapayım onları? Yarımla alayım mı? <gülüyor> ya ben eşit olsun istiyorum da işte. Olmuyor oğlum, oraların koyu. Oraya yarımla alacağız. Tamam, Tamam. Hayır. İyi mi gülüm? İyi. Tamam. Evet gençler. Klasik saç keserim. Sakalları da bir numarayla aldık makinayla. Hafiften yanları çizdik. Ve tıraşı burada artık bitiriyoruz. Bizim İvo'nun saçları maalesef böyle biraz seyrek. Seyrek olduğu için maalesef böyle kalıyor. Kanala abone olmayı unutmayın. Kardeşim Eva, beğenmeyi, beğenmeyi de unutmayın, like atın ve yorum da yapın, öpüyoruz sizi, iyi akşamlar, Allah'a emanet.